Selam Aslan ve Maşak arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ü Sihirli Falları kanalına hoşgeldiniz Nasılsınız sevgili Aslan ve Maşak arkadaşlarım inşallah iyisinizdir Arkadaşlar sizler için şöyle 15 Kasım'a kadar ex partner tarot açılımı yapacağım Bakayım eski eş eski sevgili eski kız arkadaş erkek arkadaş hiç fark etmiyor Sizin hayatınızdan giden küs olduğunuz Aman Allah'ım mutlu aşk çok güzel Küs olduğunuz bir türlü ortak noktada anlaşıp barışı sağlayamadığınız küsleriniz eksleriniz de barış var mı ya da size haber gönderecekler mi barış yoksa bu süreçte neyin kavasını yaşıyorlar içlerinden geçen hakkınızda ne düşünüyorlar en azından onlara bakmış oluruz canlar tamam sevgili aslan ve başak arkadaşlarım önce aslan arkadaşımızdan başlıyorum ardından başakçıklardan çıkacağım Bakayım derken. Hmm, çok güzel. Evet sevgili aslan. 15 Kasım'a kadar. Çok güzel. Etki altında. Etki altında da böyle bazen de dengemiz kayabiliyor. Burada etki altında oluyoruz. Buraya gelince farklı oluyoruz. Buraya gelince çok bambaşka bir hal alıyoruz. Canlar ben her zaman söylüyorum. Bugünkü halimiz kesinlikle yarını tutmuyor. Yine burada da bir dengesizlik var. Karşı partneriniz sevgili aslan arkadaşım. Karşı partner bakın sizin etkiniz altında. Evet sizin etkiniz altında bu insan sizde korkuyorsunuz. Hem karşı tarafı kaybetmekten korkuyorsunuz çünkü şu ikisi sadece size ait burada. Karşı tarafı kaybetmekten korkan arkadaşlarım var. Tamam istemiyor, mutlaka vardır. Onların yapacak bir şey yok. Saymayalım. İsteyen arkadaşlarımız için hatta onunla tekrar karşı partnerinizle tekrar yüzleşmek için veya barışı sağlamak için veya ne bileyim bazı şeyleri yüzüne söylemek için öyle de diyebiliriz sevgili arkadaşlar bakın fırsat yakalamak isteyeceksiniz bu noktaya gelindiğinde şu ikisi sadece size ait ama karşı partneriniz etki altında evet sizin etkiniz altında sevgili aslan arkadaşım etkiniz altında buraya gelindiğinde ise videoyu yayınladığım an itibariyle geçerlidir 15 Kasım'a kadar buraya gelindiğinde hem geçmişi düşünüyor anılara gidiyor bu insan hem de bir yerde de sizin tarafınızdan geçmişte nasıl sevildiyse aynı şeyi de bilmek istiyor bakın tekrar sevildiğini bilmek istiyor bu insan bunu düşündü mü? düşündü şimdi eğri oturacağız doğru konuşacağız hmm. bunu düşündü Tıpkı az önce söylediğim gibi bugünkü halimiz yarını tutmuyor. Burada bunu düşünüyor ister istemez bir şeyler engel ki buraya geldiğinde siz fırsat yakalamak isterken o bandajdan sıyrılmak istiyor. Dünya kartı bandajdan sıyrılmaktan söz eder canlar. İlişki açılımlarında hiç sevmem tıpkı bunun gibi. Bu yani şu an aslan arkadaşıma bakıyorum. Aslana gelene kadar yanlış hatırlamıyorsam, ya bütün burçlarda geldi şu, hiç sevmem, hiç sevmem. Tıpkı azize gibidir. Neyse, bandajdan sıyrılmak isteyecek bu insan, sizin karşı partneriniz olabilir, saygı duyuyorum. Buraya gelindiğinde ise, evet benim bandajdan sıyrılmam lazım, kesinlikle dikkatli olmalıyım, diyor. Bakalım mı? Bakın dikkatli olmalıyım diyor. Bunu kurcalamayacağım. Şimdi ben bunun için bir şey söylemeyeceğim canlar. Söylemiyorum. Burada maceraya atılmaktan söz eder. Ama bir diğer yüzü vardır bunun. Burada macera söz etmiyor. Maceradan söz etmiyor. Dikkatlilikten söz ediyor. Çünkü başka şey var. Konuşunca da kız veriyorlar bana canlar. Sevgili aslan arkadaşlarım engel var. Tamam mı? çekiyoruz hmm, dengeler kayıyor sessizliğe çekiliyor sevgili aslan arkadaşım bir yerde de arayış içine giriyor karşı tarafı arıyorsunuz azınlığınız sessizliğe çekilirken sevgili aslan arkadaşımın çoğunluğu arayış içine giriyor neden ilişkiyi tekrar düzeltelim lütfen zafere doğru gidelim ilişkileri düzeltmekten söz eden beni onayla der seni onaylıyorum sen de beni onayla der kartımız sevgili aslan arkadaşım da işte karşı taraf biraz sıkıntılı biraz öyle gibi açalım bakalım hmm, bir süre sonra evet bir verim geliyor bir değişim geliyor sizin partnere siz ise cazibe altındasınız ama bir yerde de ister istemez kızgınsınız bakın çoğunlukta kızgınlık var burada çünkü kurtuluş yaşamak isteyen arkadaşlarım var sevgili aslan arkadaşım yoruluyor bu süreci yaşamak öyle bir kaç günlük bir durum değil 15 Kasım'a kadar dedim değil mi canlar videoyu yayınladığım itibariyle nereden baksanız 20 günlük bir süreç şurada bir saati çabuk aşamıyoruz kolay değil insan yoruluyor değil mi bir şeyler rayına oturmadığında barış sağlanmadığında huzur bulunmadığında bir insana ayakta huzur tutar değil mi canlar Zaten hayatımız dört dörtlük değil ki. Dört dörtlük bir yaşantı yok. E üstüne bir de aşk sıkıntısı da olduğu an, dünya ayakta duramıyor. Ne oluyor burada? Ruh çöküyor. Açıkçası hepimiz için geçerli. Ruh çöküyor canlar. Ziyanı yok derler bizde. Yiyecek ekmeğim olmasın. Değil mi? Başımı sokacak evim olmasın. Ama şuramda huzur olsun, şuramda mutluluk olsun, kolumun altında bir partnerim, güvenebileceğim bir eşim olsun derler. Eskiler öyle derler. Evet bizde öyle derler. O yok, bu yok. E doğru düzgün aşk yok, güven yok, mutluluk yok. Buna öyle mutlu, buna bünye mi dayanır? Öfkelenmeyelim de ne yapalım değil mi canlar? Artık bir yerde ne diyor benim aslan arkadaşım? çoğunluğunuz bakın burada kızgınlık duyacaksınız kurtuluş yaşamak isteyeceksiniz kurtuluşa gitmek isteyeceksiniz ya bu engelleri bitir benim karşıma tam çık ya da tamamen bu bitsin sen sağ, ben selamet arttık yeter daha açayım mı sevgili aslan arkadaşım şimdilik burada kalsın Siz de içsel olarak kurtuluşunuzu yaşayın vaziyet durum ortada Açayım madem imparatoru uç'a gelmiş açalım mı? Üzmek de istemiyorum ama ortak noktada anlaşalım diyecek. Sizde kaybetme korkusu duyacaksınız sevgili aslan arkadaşım. Şimdi ortak nokta anlaşması da engel var. Yanlış anlaşılmasın canlar. Bu engel ya partner engeli ya anne baba engeli. Ailesi sizi istemiyor olabilir. Ama burada engel çıktı. Engel var. Risk alıyor. Bu insan. Siz de kabul ediyorsunuz. Güzel, harika. Yapacak bir şey yok. Benim sevgili aslan arkadaşım kabullendikten sonra mutluluklar diliyoruz. Değil mi canlar? Hadi bakalım. Beraber maceraya atılacaksınız. Öyle diyelim. Çünkü engel çıktı. Engel var. Hadi bakalım canlar. Bilgelik diyor beraber olacaksınız merak etmeyin sevgili aslanlar kabulleniyorsunuz birbirinizi bilgelikmiş bilgelik bakın meleğimin sizlere vermiş olduğu mesaj içindeki bilgiyi dinle o bilgelik sende var senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor diyor sevgili aslan arkadaşım çok güzel burada bir mesaj var doğru mu diyor doğruysa evet kabul et Onunla yola çık. Doğru değilse ardına bile bakma diyor. İşin gerçeğinde doğruya bak diyor. Doğru yap. Siz bilirsiniz sevgili aslancıklarım Ama karşı partner tabii ki bir süre sonra size doğru yelken açacak. Evet saygı duyuyorum canlar. Değil mi? Mutluluk da lazım. Evet acı çekmeden ama acı çekmeden mutlu olalım. Acı çekmeden mutlu olalım. Acı çektikten sonra mutluluğun hiç kıymeti yok. Ben iki gün mutlu olacağım. Örnek veriyorum veya bir hafta bir ay. Ondan sonra siz sağa ben selamet. Ondan sonra ne olacak? O bir aylık mutluluk fazlasıyla benden gidecek. Değil mi? İşte bunlar ne bileyim. Kalıcı olmadıktan sonra değil mi canlar ya anlayın ne demek istediğimi bazı şeyler dön dolaş aynı şeylerdir bitti şimdi sevgili Başak arkadaşımıza bakıyoruz bakalım Başak arkadaşım evet sevgili Başaklar bereketli Başaklar sizin partnerler ne düşünüyorlar Evet. Hmm. Karşı partner sevgili başak arkadaşım siz karşı partner şu an hayatınızda olmadığı için kendinizi bu halde hissediyorsunuz bakın. Yıkık dökük yanlış anlaşılmasın kartlı zaten kendini gösteriyor kayıplarda yuva kaybı sevgili kaybı ekmek kaybı her tür sanki tamamen ben bittim hesabı bakın bu şekil hissediyorsunuz kendinizi. Karşı partner ise geçmişi örtüyü çekmiş. Geçmişteki olumsuzluklarınız her neydiyse bu insan geçmişi örtüyü çekmiş. Burada ise bakın her iki tarafta bu verimliliği yaşayacaksınız. Sadece tek tarafa bağlı değil bu. İmparator içe böyle bir verimlilik bir canlılık gelecek sizlere kadersel olarak olacak bu. Bunun üstüne karşı partner sizinle uzun vadeli adım atmak isteyecek. Yanlış anlaşılmasın. Evlilikse evlilik, beraberlikse beraberlik veya bir macera. Aynı şekliyle siz de bakın maceraya atılmak isteyeceksiniz bu karşı partnerinizle. Buraya gelindiğinde ise bakın burada bir canlılık, bir haberleşme durumları var planın üstüne. Maceraya atılmanın üstüne gelen bir haberleşme durumu. Haberleşme durumu da bakalım bakalım bu vaziyet nereye gidiyor. Bugün böyleyiz ama... Yarın yine böyle olmayalım. Değil mi canlar? Çünkü burada bir vaziyet çıkmış. Bakın bir savaş durumu var. Her şey iyi iyi giderken. Bakalım güzellere mi gidiyor? Yoksa savaşa doğru mu gidiyor bu vaziyet? Evet. Hmm. Siz güzelliklere düşkünlük duyma gibi. Bir değişkenlik, bir verim gelecek sizlere. Sevgili Başak arkadaşım. Ama karşı partner... Doğru yargı derdinde bir yerde de çok pardon arkadaşlar bir yerde de hata yapıyorum. Geçmişte bazı hatalar işledim gibi düşünce ve duygulara da kapılacak. Açacağız ki anlıya konuya çıksın ortaya. Sevgili arkadaşlar evet sevgili başak arkadaşlarımız hmm, çaktım ben olayı da kurucalamak istemedim canlarım. Kurucalamak istemedim yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum. Sevgili Başak arkadaşım, dediğim gibi ben her zaman söylüyorum, ben de aynı, hepimiz aynı. Ya ben de aynı derken yanlış anlamayın yani. Ben öyle bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle bir tip değilim. O ayrı bir şey. Yani bugünkü ruh halimizle yarınki duygularımız birbirini tutmayabilir. Bu insan burada geçmişi örtüyü çekiyor. Geçmişin olumsuzluğuna, artık geçmişte ne yaşadıysanız olumlu ya da olumsuz silmiş. Sildi mi sildi, buraya geliyor bir canlılık bir vesaire gibi plan proje yapıyor ben her zaman söylüyorum bunlar bir günde yaşanılan şeyler değil önümüzde koskoca bir 20 gün gibi bir süreç var her an her şey olabilir buraya gelindiğinde ise bir haberleşme durumu karşılıklı karşı partnerinizle ama gelin görün ki karşı partner hem doğru yargı yapmaya çalışıyor hem de bir yerde geçmiş hataları düşünüyor ne diyor bu yaptığım hata diyor yanlış anlamayın <gülüyor> çok pardon arkadaşlar bu yaptığım benim hata diyor neymiş hata olan ben başağı düşünmemeliyim onunla plan proje yapmamalıyım ben geçmişte hatayı zaten yaptım şimdi buna ne gerek var bence artık benim bu hatalara dur demem lazım Bundan dolayı yıkımı gerçekleştiriyorum diyor. Yanlış anlamayın. Affınıza sığınıyorum. Açılımım neyse durum olur. Bitti. Yani buraya gelince olay değişiyor. Karşı tarafın bu vaziyeti karşısında sevgili Başak kardeşim güzel insan. Bereketli Başaklar zaten sizin kartlarınız bunlar. Bakın siz kızıyorsunuz. Öfke duyacaksınız. Öfkenin karşısında da yine aynı ikinci bir kez tekrar öfke duyacaksınız. Karşı tarafın bu vaziyeti karşısında. Yapacak bir şey var mı? Buna yok. Her şeyin hayırlısı. Karşı partner şu an böyle yapıyor ama bakarsınız bu 15 Kasım'a kadar 20 Kasım'da olay değişir. Ben her zaman söylüyorum canlar. Bakın melek ne diyor? Aşk diyor. Aşk. Aşk geliyor senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor gerçek aşka sevgiye güven diyor her iki taraf içindir sevgili arkadaşlarım bu mesaj benden sizlere söylemesi sevgili başak kardeşlerim güzel insanlar evet aslan ve başak arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımlarını tamamladık 15 Kasım'a kadardı